Merhaba, bu videoda sizlerle Pardus 19.4-1'i inceleyeceğiz. Hadi Pardus 19.4'ü anladık ama Tirebir 1 nedir Allah aşkına? Ben bir anlamadım, onu ben anlamadım diyenlere söyleyeyim. Pardus 19.4-1 adı verildi bu sürüme. Çünkü gerçekten büyük bir güncellemeydi. Yeni uygulamalar eklendi. Ayrıca daha fazla uygulama güncellendi lenecek sürmek için. Önce haydi başlıyoruz. Buradan yeniye tıklıyorum. Önce buraya Debian dep yazdıktan sonra Pardus yazıyorum. İleri diyorum. Ben Live Çünkit Linux kuracağız bu sefer. İleri diyorum. Oluştur diyorum. Buraya dokunmuyorum. Buraya da dokunmuyorum. 8 GB yetmez. Pardon sunum sürümünde en az 10 cv olmasını öneririm. Şimdi de ayarlara geçiyorum. Buradan sistem. F'yi etkinleştiriyorum. Ekranın sonuna kadar açıyorum. Animasyonları da görelim. 3 boyut hızlandırmayı da etkinleştiriyorum. Sonra kullanıcı gözünde. Kullanıcı yüzüne de dokunmuyorum. Ama tam ekran ol, olduğunda böyle. Ah, böyle bir şey görmek istemiyorsanız bu tek işaretin kaldırabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Doğrusu bu alt menüyle ihtiyacım yok. Şimdi buradan hemen başlat diyorum. Öncelikle Pardus ISO dosyası şeydeydi. Windows'un olduğu kısımdaydı. Onun için şu Windows'un olduğu kısmı bağlayayım. Buradan buna basayım. Başlat diyorum. Şimdi elgişemez diyor ama Bağladığından dolayı gelecektir. Sadece telife ile büyütüyorum. Türkçe, Pardus çalışın. Bu arada Kardus'un ISO boyutu yüzde on daha fazla atmış. Sanırım daha önce XZ kullanıyorlardı. Şimdi ise Gunzip kullanıyorlar. Ancak yüzde on arttı ama. %10 daha hızlı korun diyor artık pardosumuz. Ekrana da ulaştıktan sonra num sürümünün değiştiğini görebilirsiniz zaten. Daha önce altta Windows benzeri bir panel vardı hatırlarsanız. Böyle Pardus logosuna basınca böyle tam ekran uygulamalar menüsü geliyordu. Ama şimdi burada uygulamalar bulmakta. Arkman diye bir tane eklenti var numda. İşte onu eklemişler. Böylelikle burada Windows benzeri bir tane önümüz var. Uygulamalar var ama alttaki Pardus logosunun bence işe yaramıyor o zaman. Yani buraya basıp Buradan seçmek varken ya da buradan seçmek varken neden bir tane fazladan eklemişler ben anlamadım. Bunun yeni etkinlikleri koyabilirlerdi. Buraya işte ben Ubuntu kullanıyorum. Kenarıdaki etkinliklere bastığım zaman tüm ben temceleri Pencereleri görebiliyorum, okuyamadım. Şimdi buradan inceleyelim. Parçalıkle kısa var artık. Hmm. Artık böyle bıraktığımızda kareler geliyor. Sanırım masüstü eklentilerini geliştirmişler, yani masüstü bu arada bir şey yüklemişler sanırım. Uygulamanı gösteriyorum. Bir de Pardus hakkında diye bir tane uygulamamız gelmiş. Hmm. mekosa benzer bir görünüm var. Sistem raporu çıkart dedim. Sistem raporumuz masa üstünüze eklenmiştir şeklinde bir tane de. Ama bence ilerideki sürümde buraya bir tane de çıkar şeysi koymalılar. Yani buradan eve basıyorum. Şöyle illa masa üstünden böyle çıkarmam gerekli. Bence direkt masa üstünden de çıkarabilmemiz gerekli. Şunu çöp atayım. Heh. Bakalım neler var. Altlog, root.log, daemon.log Hepsi var maşallah. <gülüyor> Burada işte Linux şeklindeki arkada ne yaptığını yazmışlar yazdırmış bu uygulama biliyorsunuz linux işletim sistemleri çekirdeği işletim sistemi ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı köprüyü kurar işte burada da linux çekirdeğinin ne yaptığını göstermiş fakat burada ben gun linux demeyi site içerdim genelde ama bu sefer çekirdekten bahsediyorum. Tüm bir işletim sistemine Linux diyemeyiz. Linux bir çekirdektir. Ve GNU da bir işletim sistemidir. GNU Linux ise Linux, aslında Linux çekirdeğini kullanan bir iş, GNU işletim sistemidir. Ve Pardus da bunun değiştirilmiş bir sürümüdür. Şimdi Pardus'un Firefox ile Thunderbird'ün sürümleri 78. şey yükseltilmişti diye hatırlıyorum. Dur bakayım. Bakalım. Hmm. Şuradan seçenekler var. Tagler Evet 78.6'ya yükseltilmiş. Yeniler var? Artık siz okursunuz. Ama ben Pardus'u imzeliyorum. Firefox değil. isterseniz okuyun. Sekmeleri kapat. Şimdi burada dosyalar ve Pardus mağaza uygulamamız var. Bakalım Pardus mağazaya yeni şeyler eklenmiş mi? Bu arada kare bir ekranımız varsa Pardus mağaza tam sığmayacaktır. Böyle üstten sürüklemeniz gerekli. Birazcık daha küçültülebilir hale getirince iyi olur. Böyle küçük ve eski olanlar bilgisayarı böyle sığmıyor. Ama şu togu çeksek birazcık daha yani açılır. Bakalım. Hmm, neler var? Yeni bir şeyler. Hmm. Yeni bir şey göremiyorum şimdiye kadar. Dropbox vardı zaten. Xcode'um, editor. da geçen sürüm eklemişlerdi. Şimdi Bardus mağazada da yeni bir şey yok ama buradan kolayca uygulama kurulabilir. Sürüm notlarına okuduğuma göre Pardus paket kurucuda değişiklikler yapmışlar. Bazı iyileştirmeler yapılmış. Buradan her şeyi görebiliyoruz. Pardus'un paket yöneticisinde en sevdiğim kısmı buradan tüm paket ayrıntılara bağımlılıklarını hepsini görebiliyorum. Oysa diğer paket yöneticilerinde böyle bir özellik var mı? Dur, yerde bir de olabilir. Pardus manzası Hayır mağaza diyorum. Pardus paket kurucu da burada da varmış. Pardus paket kurucu da hata alırsınız. Gdb paket kurucu bulmakta. Ayrıca burası solo ve Pardus disk kalıbı yazıcı uygulamaları da disklerinizi rahatlıkla oluşturmaya yarıyor fakat hmm, bir de Pardus usb biçimlendirici çıktı şey aslında aslında çoğu kişi bu usb biçimlendirici gereksiz düşünüyor fakat forumda bir türlü işte bir türlü usb'sini formatlayamayanlar vardı bunlardan biri de benim bu nedenden dolayı koymuş olabilirler şimdi burada dur Şöyle buradan neredeydi Heh. pardus disk kalıbı yazıcı. Şimdi burada da her ikisi de bir diske yazıyor fakat söylüyorsa sadece sadece CD'leri DVD'leri yazarken pardus disk kalıbı yazıcı ise tüm diskleri yazabilir fakat bunda da işte müziğiniz vardır onu da CD'ye DVD'ye yakmaya sağlıyor sonrasında 70'in üzerinde paket güncellenmiş kurulu sistemde mesela LibreOffice'in sürümünü merak ettim LibreOffice sürümü herhalde daha yenilememişler şöyle logosundan anlaşılan Aa, yardım LibreOffice hakkında 6.1 sürümü var burada bu arada PowerPoint'ten işte bir şeyden gelenler ve bir tane ipucu göstereyim diyelim ki buradan microsoft Office'ten gelenler dersiniz ya şimdi burada 7.0'da burada sekmeli görünüm filan da vardım yok Pardus'ta yok mu maalesef biraz Pardus'ta da LibreOffice'in yeni sunumunu kurmakta biraz yani ne bileyim biraz zor bir kere denemiştim öyle kalmıştı Pardus Java kurucumuz var Java ile işiniz olduğu zaman buradan kaldır yükle yapabilirsiniz daha sonrasında artık kurulum daha hızlı oluyor demiştik. Bir test edelim. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum elimde saatin var. Oradan kronometreyi açıyorum. Şimdi buradan ileri ileri ileri ileri yapusteve yap. Altıda yapboz, paralamda giriyorum, tekrar giriyorum, enter bastım. Hmm. Buradan üstte de tıklıyorum, otomatik kurulum, hiç seçmedik, hep unutuyorum. Buradan iler dedim, evet dedim, evet dedim. Evet dedim. Şimdi buradan da kronometreyi dur. Ve kronometreyi başlat. Gerçekten hızlı kuruldu. 15 dakika 56 saniye sürdü. Gerçekten çok hızlı. Şimdi yeni sistemimiz. Yani 15 dakika 56 saniye içinde pardusumuz hazır. Hatta dur bir dakika. Ben şu kronometrenin bir fotoğrafını çekeyim. Buradan hakikaten çok hızlı. Şöyle alalım. Şimdi tamam. Şöyle... Neyse ben sonra çekerim. Şimdi bilgisi şimdi abda bırakmaya çalışın. Neyse, birisine. Evet, pardon su seçtik. İlginç. Açılmadı. Ne oldu ya buna? Bu arada Kur'an öğretilen fotoğrafımı çekemedim ne yazık ki. <gülüyor> Neyse. Sağlık olsun. Tekrar dur. Bilgisayar mı dondu? Hayır donmamış. Tamam. Sıfırdan. Sıfırla. Sıfırla. Sıfırla. Ha. şöyle escape bastığımızda arkadaki işlemleri görebilirsiniz bu şekilde escape bastığımızda böyle arkadaki işlemleri görüyorsunuz Heh, geldi bu sefer oradan şifremi giriyorum Yaptıktan sonra bu videoyu burada kapatıyoruz. İnşallah bir sonraki videoya kadar Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın.